Ovar kistleri neden oluşur hocam? Ovar kistlerinin çok büyük bir bölümü fonksiyoneldir. Yani normal yumurta gelişiminden oluşan eee Kislerdir. Ee, nedeni daha çok üreme e, çağındaki kadınlarda görünen kistlerdir ve fonksiyoneldir. Çok e, önemli değil ama kanserlerin oluş nedeni gene çevresel faktörler, genetik faktörler e, başta olmak üzere bir takım faktörlere bağlı olarak gelişebiliyor. E, kullanılan ilaçlara bağlı gelişebiliyor. Özellikle bu e, şu anda e, biliyorsunuz infertile tedavileri çok sık, çok fazla yapılıyor. E, bir nedeni de e, bu kadar çok şey her kanser için söylemiyorum ama küçük bir nedeni bu çok fazla üreme ilaçlarının kullanmasına bağlı olduğu da düşünülüyor aslında peki ilaçların da o zaman burada söz konusu e, her ilacın zararı olabilir yani basit bir aspirinin bile çok ciddi zararı olabilir ama üreme ilaçları alanların birazcık daha yakından takip edilmeleri gerekiyor Nurcan hocam hormon hastalıkları ve polikistik over nedir? Evet, polikistikover e, çok sık görülen bir sendrom, özellikle son yüzyıllarda. E, yumurtalıklarda e, bol bol yumurta vardır. Ama yumurtalar e, inci tanesi gibi böyle yumurtanın etrafına düzilmişlerdir. Evet. E, ve 14. günde e, çatlaması gereken yumurta yeterince büyüyüp e, 2 cm'e ulaşmaz. Böylece çatlama olmaz. ve ee, yumurtalığın o kabuğu çok kalın olduğu için o kabuktan da bir e, hormonlar salgılanır çok fazla hormon o hormonlardan bir de kılınmaya neden olur e, o hormonların salgılanması devam eder yumurta çatlamadıkça rahim iç tabakası kalınlaşır e, ve işte kılınma artışı gibi adet düzensizliği gibi ileri yaşlarda geç e, yaşlarda ama ileri yaşlarda ee, rahim e, hastalıkları hatta rahim kanserine kadar böyle 3 4 ayda bir adet görenlerde özellikle gider sorunlara neden olan bir sendromdur. Polikistik over sendromu. Hastalar kistim varmış diye gelir ama kistleri yoktur aslında. Kistler daha çok böyle 2 3 cm'den büyük su dolu kesecikleri biz kist diyoruz ama bunlar 10 milimetrenin altında küçük küçük böyle rahimin pardon, yumurtalığın, e, yumurtanın kabuğunun, sert kabuğunun altında Alın kabuğunun sert Altında küçük küçük 10 milimetrenin altındaki kistikler ardı dizilirler. Bu da bir takım işte hastalıklara ve bazen çok yüzde yirmi kadarı çocuk olmasına engel olabilen bir sendromdur. kıllanma artışına vesaire. Evet, çok duyuyoruz mesela bayanlarda tüylenme oluşuyor, kıllanma oluşuyor. Bunun sebepleri de yine hormonal faktörler. Evet, sadece tabi yumurtalığa bağlı hormonlara değil, böbrek üstü bezlerine ya da bazen ciltteki faktörlere bağlı olarak kıllanmalarda oluşabilir. Ama bizi ilgilendiren yani kadın nomo ilgilendiren kıllanmaların çok önemli bölümü eee polikistik overe bağlıdır. Bazen de kıllanma artışı yapan bazı tümörler vardır, manin hastalıklar vardır. Bazen de onlara bağlı olabilir ama en sık rastladığımız konu soru polikistik overdir kadınlarda. Hormonal bozukluk olarak adet düzensizliği, az adet görme olarak bunlar neyse rahimle alakalı sorunlar yumurtalıkla. Peki, yumurtalıkla alakalı peki hocam az önce rahim ağzıyla alakalı konuşurken rahimin ters durmasıyla ile alakalı şimdi bazen hastalar gelir benim Rahim ters duruyormuş evet, diye öyle bir aslında e, çok nadiren de olsa ilişkide ağrıya neden olabilir ters durması. ama onun için hiçbir soruna neden olmaz çok eskiden e, rahim ters duranlarda Ters çevirme yani normale çevirme operasyonları yapılırmış ama şimdi günümüzde bunu çok gereksiz ve boşuna olduğu hiçbir sonra yol açmacı anlaşıldığı için hiç öyle bir şeyler yapmıyoruz. Peki hocam rahim içi yapışıklıklar nelerdir? Evet rahim içi yapışıklıklar genelde hiç doğum yapmamış olanlarda pek olmaz. Evet. Daha doğrusu rahime müdahale edilmemiş olanlar pek olmaz. Çok nadirdir. Geçirilmiş bir tüberküloz gibi e, pelvik tüberküloz tabi e, bahsettiğim e, olmadığı müddetçe. Daha çok kürtaj sonrası doğumlar sonrası, sezaryen sonrası ya da geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı rahim iç tabakasında rahim, e, böyle dururken e, şu e, iç tabakasında karşılıklı yapışmalar olabiliyor ve rahmin iç hacmini bu yapışıklıklar küçültebiliyor. Bu da ya e, gebeliğe engel olabiliyor bazen de lekelenme kanamalarına neden olabiliyor e, ağrılara neden olabiliyor bu da histeroskopiden bahsetmiştim poliplerde evet. histeroskopi denilen bir yöntemle de gözlemliyoruz ve onları keserek açıyoruz bu e, çok e, basit, kolay ama hastaya çok yardımcı olan bir yöntem bazı kistenin e, çocuk olmasına engel olduğu e, halk arasında konuşulur bunlardan biri de çikolata kisti Evet. Hocam, çikolata kisti nedir? Çikolata kisti aslında yine yumurtalığın kistlerinden biri. Çok sık rastladığımız evet. endometriyoma dediğimiz kistlerdir. Rahim iç tabakası bazen değişik yerlere yerleşebilir. Biz annemizin karnındayken rahim böbreklerimizden başlayarak yavaş yavaş aşağıya iner. Tam ortada birleşir. Aslında iki tane olarak başlar. Ortada birleşir ve ondan sonra rahmi oluşturur. O sırada o yol üzerinde, bağırsaklarda, idrar torbasında bazen, evet. e, yumurtalığın üzerinde, tüplerin üzerinde rahim iç tabakası kalabiliyor. Ve bu da sanki rahim nasıl her ay gelişir rahim iç tabakası ve kanar, rahim iç tabakasıymış gibi, orasıymış gibi kanıyor. Ama akacağı bir yer olmadığı için o kanın, e, orada birikiyor ve kiste neden oluyor. Bu da bazen yumurtalığın fonksiyonlarını Baskılayabiliyor, bazen çok şiddetli ağrılara, bazen çocuk olma sorunlarına neden olabiliyor ve o zaman da gene eğer bir problem görüyorsak yapışıklıklara çok fazla neden olabiliyor gene operasyonla alıyoruz ama çok basit ve küçük endometriyomalarda çikolata kislerinde bir takım hormonlarla donkontöpü gibi ona benzer hormonlarla baskılamayı sadece takip ediyoruz Hocam yine kadınlarda çok fazla sık gördüğünüz idrar yolu hastalıkları var Evet Peki idrar yolu hastalıkları evet. nelerdir? Kadının idrar yolları erkeklere göre çok kısadır. Erkeklerin yani dış idrar yolları, evet. üretra dediğimiz. Erkeklerin 7-8 santim, her kadınların 3 santimdir. Ve çok daha e, dış e, ortama açıktır. Birazcık daha kadınların e, hijyenlerine daha fazla dikkat etmeleri evet. gerekiyor bunun için. Çünkü çok çabuk mikrop kapabiliyorlar. E, o yüzden daha çok idrar yolu enfeksiyonuna maruz kalıyorlar. Maalesef kız çocukları ya da erişkin kadınlar. Ee, semptomları daha daha çok e, idrar çişini yaparken e, yanma sızlama falan olur. E, özellikle ağrılı idrar yapma olur. Sürekli idrar varmış hissi olur. E, çok basit antibiyotiklerle tedavi edebiliyoruz bunları. Tabi e, tedavi edilmeyen İdrar yolu enfeksiyonu böbreklere kadar çıkıp böbrek hastalıklarına, enfeksiyonlarına, yetmezliklerine bile neden olabiliyorlar. O yüzden e, idrar yolu enfeksiyonu deyip geçmemek lazım. E, mutlaka tedavi etmek lazım. Özellikle kız çocukları, yeni doğanlarda da çok olur. Kız çocuklarında temizliğe, normal erişkin kadınlarda da temizliğe dikkat ederken tuvalet temizliğine mutlaka önden arkaya, silmek çok önemli. Nuru soğuk suyla yıkamak çok önemli. E, ve kuru tutmak, nemli tutmamak, e, idrar perineği, bikini bölgesini çok önemli. Peki hocam sistit nedir? Sistit de e, mesanenin, idrar torbasının iltihabıdır, akut iltihabıdır. Çok kısa olduğu için e, kadınlarda üretir o e, dış iltihabı. E, Mesane ile idrar torbasıyla dışarıya bağlayan bir boru hemen e, sist, e, idrar torbasına yerleşim mikroplar ve en sık gördüğümüz idrar yolu enfeksiyonudur sistit. Peki bu enfeksiyonların olmaması için tek yapacağımız şey bol su içmek ve hijyenimize dikkat etmek. Hijyenimize dikkat edeceğiz. Evet. Ee, bazen de kadınlarda idrar kaçırma. Evet. Onlarıyla da karşılaşabiliyoruz. Bu da hem kişiyi normal hayatında yaşantısında çok da etkiliyor. Evet. Ee, öncelikle bakıyoruz bu idrar kaçıran kadında idrar yolu enfeksiyonu var evet. mı? Ya da işte idrar yollarında bir mobilite dediğimiz yani sarkma var mı? Ee, öncelikle idrar yolu enfeksiyonu tedavi ediyoruz. Diyabet gibi, kronik öksürük gibi hastalıklar varsa Bunlarda da idrar idrar kaçırma sorunları çok olur. Sadece bunları tedavi ederek bir de pelvik taban egzersizleri denilen tutma gevşetme şeklinde egzersizler var. Bu pelvik taban egzersizlerini vererek birçok idrar kaçırma problemine yardımcı olabiliyoruz. Ama onun dışında eğer... Ee, çok fazla doğumlara bağlı olmuşsa ve e, biraz idrar e, yolunun kaldırılması gerekiyorsa bir çeşitli operasyonları var bu idrar kaçırmanın. Bir de e, medikal tedavisi var, hapla tedavisi var. Eğer idrar yolundaki sarkmaya değil de orada detrusör kazı dediğimiz bir kas var bizim işlememize yardımcı olan. Onun insafiyonu. E, durumunun e, stabil olmamasına bağlı bir idrar kaçınma problemi ise o zaman bir takım medikal tedaviler var, onunla tedavi ediyoruz. Özellikle biz sosyal yaşantısını etkiliyorsa, binde birkaç kere çamaşır değiştirmek zorunda kalıyorsa, bazen öyle oluyor ki otobüse git, binmeye bile korkar hastalar, e, kaçıracağım de bezle dolaşmak zorunda kalabilirler. Eğer e, hayatını engelliyorsa ve e, etkiliyorsa mutlaka tedavi almalarını öneriyoruz.